Hepinize selam dostlar. Bugün saat 1'de Taylor söz verdiği gibi Mountain Blade Warband 2'yi çıkardı. Oyunu hemen satın almaya çalıştım ancak yoğunluktan dolayı sunucularda bir çökme yaşandı sanırım. Oyunu ilk 20 dakika satın alamadım. Neyse geçelim bunları. Satın aldıktan sonra hemen indirip multiplayer menüsüne girdim ve bir değişiklik olup olmadığını kontrol ettim. Ve betadan hiçbir farkı yoktu ve biraz üzüldüm açıkçası. Sonra dedim ki madem multiplayer aynı ben de single player oynayayım dedim ve aklıma şu geldi. Neden beraber oynamıyoruz? Bununla ilgili açıklamayı birazdan yapacağım. Ondan önce sizlerle bu ilk izlenimlerimi paylaşmak istiyorum. İlk izlenim kombat sistemindeki değişiklikler. Bazılarınız fark etmiş olabilir. Ardarda spam attığınız zaman sağ kafanızın üstünden ya da sol kafanızın üstünden kılıcı savurma efekti eklemişler. Bu da... Piyade ile göğüs köğüsü muharebede rakibinize karşı avantajlı durumda olmanızı sağlıyor. Bir diğer izlenimem ise vuruş hissiyatı ile ilgili. Norbert'te ağır silahlar kullandığınız zaman hangi silahın elinizde olduğunu biliyordunuz. Vurduğunuz vuruştan gerçekten tatmin oluyor ve biraz gerçekçi hissettiriyordu size. Ancak Bannerlord da bu gerçekçi hissiyatı tam anlamıyla görememiş bulunmaktaydı. Ayrıca harita ölçeği Warband'a göre çok daha fazla büyümüş. Oyun akışı gerçekten yavaşlamış. Olaylar yavaş ilerliyor. Mesela bir köyü yağmalamaya çalıştığınız zaman yaklaşık 4 oyun gününde köyü ancak yağmalayabiliyorsunuz. Korkmayın hemen. Lord 3. günün gecesinde gelip sizi ve ordunuzu telef ediyor. Ve geldik en önemli gelişmeye. Yapay zekadaki değişiklik. Birçoğunuz çoğunuz yine fark etmiş olabilir. Yapay zeka Warband'de çöptü arkadaşlar. Verdiğiniz emirleri rahatça yerine getirmiyor. Saçma sapan yerlere saldırıp dağılıyorlardı. Ve çoğu zaman işleri kendiniz halletmeniz gerekiyordu. Ancak Bannerlord'taki en sevdiğim özelliği ise verdiğiniz emirlerin harfiyen yerine getirilmesi ve birliklerin dağılmaması. Duvarı formasyonunda bile eğer arkadan düşman saldırırsa Kalkan duvarının en arkasındaki adamlarınız arkalarına dönüyor ve savaşmaya devam ediyorlar. Bu çok güzel bir detay ve özellik olmuş. Eğer benimle beraber Panel oynamak istiyorsanız ve oyunda yapmamızı istediğiniz şeyler varsa yarınki Twitch canlı yayınlarına katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.